yorum yiyorum kilo alamıyorum diyorsanız hayatınızda glutenin ne ifade ettiğini merak ediyorsanız onlarca diyet var ama en sağlıklısı hangisi bilemiyorsanız televizyonunuzun sesini biraz daha açabilirsiniz. Akla takılan tüm bu soruları gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın cevaplıyor. Açelya Aksoy moderatörlüğünde akla takılanlar başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün sevgili Orhan hocamla. Bence e, son dönemlerde... E, tartışılması, konuşulması, bilgi alınması en önemli konulardan bir tanesini konuşacağız. Neyi yediğimiz değil, neyi sindirebildiğimizi konuşacağız. E, dolayısıyla ya, biz yediklerimizi e, a, ne kadar acaba vücudumuza alabiliyoruz? Doğru zamanlamalarda mı alıyoruz? Ya da bunların bir sırası var mı? Sindirebilme süreleri var mı? Hepsini sevgili profesör, doktor Orhan Tarçın'a soracağım ama önce izninizle. Kucak dolusu bir merhaba deyip hoş geldiniz demek istiyorum. E, hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, iyiyiz. Bu çok önemli bir konu bu seçmiş olduğunuz. E, bence bunu aydınlatmak lazımdı çok ve teşekkürler. iyi bir fırsat oldu. Biz her zaman, ben zaten Orhan hocamın e, ne denir e, böyle devamlı telefonda, hocam şu bilgi nasıl, bu bilgi nasıl diye çok bilgilendiğim, e, aynı zamanda hayat yolculuğumda da yan yana keyif aldığım bir hocamsınız. Çok mutlu ettiniz tekrar. Peki, hadi başlayalım o zaman. Soruyorum. Tabii Şimdi ki. böyle bebekliğe dönersek hocam. Bebekken emziriyoruz çocuklarımızı ve diyoruz ki ya bu galiba sütü sindiremiyor. Gazı oldu. Mu doğrusu? E, i̇şin açıkçası sütü sindiren özel bir enzim var. İsmi laktaz. Anne karnındayken oluşur ve doğuma doğru giderek artar. Ama eğer ki bebek prematür doğarsa yani zamanında doğmaz birkaç hafta önce doğarsa bu enzim bağırsakta yeterince oluşmaz ve bu durumda sütü verdiğimiz zaman anne sütünü yeterince sindiremez ve bebekte şişkinlik olur, karında kramplar hmm. olur, gaz olur ve aynı zamanda ishal ortaya çıkar. Ee, tabii bir müddet sonra tabii çocuk büyüyünce bu prematür doğan bebeklerde bu sıkıntı ortadan kalkacaktır ama bir de şu var, bazen doğumsal olaraktan bu laktaz enziminin kendisi, Yoktur. Aa. İşte bu bir sıkıntıdır. Hı. O durumda bebek sütü sindiremeyecektir. Hı. Bu Allah'tan çok nadir görülen bir şey. Ama bu sütü sindiren laktaz enzimi bizim çocukluğumuzda çok yüksekken biraz genetik faktörler ve biraz da coğrafi faktörlere bağlı olaraktan yaşla beraber giderek azalır. Örneğin bu Orta Doğu'da yaklaşık olaraktan Bireylerin %60'da yüzünde bu laktaz enzimi giderek azalır. Ve bu kişiler sütü veya süt ürünlerini sindiremezler. sindiremezler. Ya da sindirirken zorluk yaşarlar. Peki biz hep duyarız ya hocam laktoz intoleransı deriz. Bu evet. o mudur? Aynen bu o. Hmm. Yani normalde bebekliğimizde var olan laktaz enzimi giderek yaş ilerledikçe basamak basamak düşecektir. Normalde bazı toplumlarda mesela kuzey, Avrupa'da yaklaşık olaraktan bu yüzde ile 30 arasında gözükür. Ama Hindistan'da %30, Asya'da, Çin'de yüzde ile 100 Allah arasındadır. Allah. Yani neredeyse Çinlilerin çok önemli bir kısmı Asyalılar ileri yaşlarda. Yani. Asya'lılar Sarık. süt içemezler. Allah Allah. Üçüncü şişkinlik olur, gaz olur, ishal olur, karın ağrı olur, kramp olur. Hmm. Ee, onun için e, tabii laktoz intoleransı dediğimiz bu hastalık önemli. Yani eğer ki böyle bu hastalığın... E, Az oranlarda göründüğü bir yerde yaşıyorsanız bunu daha az aklımıza getiririz. Bizim Ama... coğrafyamız nasıl hocam? Bizim... Yani bizde nasıl? E, Bizim coğrafyamızda oran... ikisinin arasında işin açıkçası hmm. yaklaşık olarak yüzde elli lere varıyor. Ama bir Asya'da olduğu gibi yüzde 60'ta yüz arasında değil mi? E, çünkü aslında baktığınızda da çok anlaşılabilir. İşte o anlamda bakın bugünkü program çok kıymetli. Lütfen iyice dinleyelim. Ben de öğreneceğim. Yani aynı sütü içiyoruz. Hem coğrafi hem kalıtsal olarak nasıl farklı? Asya'da böyleyken mesela duyarız değil mi İsveç, oların süt ürünleri, süt içerler, sütlü hatta de, deniz. Diyorsunuz evet. ki orada çok az. Problem yaşamıyorlar içebiliyorlar. çünkü. içebiliyorlar. Evet. Aynı sütü. Evet. aynı bir problem sütü. yaşamıyorlar. Yani, çok azı yaşıyor. Çok azı yaşıyor. Veya şu var. Onlarda enzim hani çok dibe vurmamıştır bir miktar vardır. Bir bardağı içebilirler. Hmm. Ama ikinci bardakta sorun çıkar. Hmm. Ama Asyaların çoğu. 3 gram kadar laktoz alsalar bile sindirmekte çok zorluk çekerler çünkü onlarda hem sayı çok insanların yüzde yüzünde eksiklik var neredeyse. Bir de enzim tamamen dibe vurmuştur ve sindiremezler. Ben hep ne derim biliyor musun hocam? Çok sessiz olarak tabii ki ırklar çok önemlidir, inanışlar ama esas coğrafya bence insanın bedenini, oranın güneşi, denizi, suyu. Bu başka bir konu ama aslında bu da coğrafyanın bütünlüğünü anlatan bir şey. Tabii çevresel faktörler. Çevresel faktörler Her etkiliyor. değil mi? Değil mi hocam? Çok teşekkür ediyorum. Peki bu sindirme meselesine tekrar dönecek olursak, yani ben bebeklikten süt bağlantısını kurduğum için direkt bu soruyla başlamak istedim ama... ...biz bu bağırsak sindirimi, öncelikle beslenme, besinin bir yol, yol haritasını çizelim mi sizle? Ağzımızdan besini alıyoruz. Tabii sindirim, sindirim bir kere ağızdan başlar. Biz örneğin karbonhidratları aldığımız zaman... Ağzımızda çükçükte özel bir madde vardır ve karbonhidrat sindirimine yardımcı olur. Ve ağızda sindirim başlar, tabii öğütme de başlar dişlerimizde. Sonra yemek borusunda bir sindirme aktivitesi yoktur, sadece ulaştırma görevi vardır. Ama mide sindirimin ikinci basamağındadır. Hem çalkalayıcı etkileri vardır, karıştırır, çalkalama hareketleri yaptır. Bir de özel bazı enzimler vardır, sindirime yardımcıdır. Örneğin protein ee, emiliminde mide çok önemlidir çünkü hem orada hidroklorik asit var hem de e, bu proteinleri parçalayan özel pepsinojenler var. Tabii mide'nin başka önemli olduğu konular da var. Mesela B12 vitamini emiliminde mide çok çok önemlidir. Midede mi başlıyor? Eminim? Mide de. Tabii B12 hmm. vitamininin kendi başına emilemez. B12 vitaminin arkasına mutlaka kuyruğuna başka bir madde bağlanır. İntrensek faktör deriz ve mide tarafından bu salgılanır. Eğer ki bu madde olmazsa B12 vitamini gelir ve gider. Faydalanamazsınız. Ama arkasına Hayır. tabii ha. kaybederiz onu. Ama arkasına intrensek faktörü bağlarsak B12 Mesela. vitaminine o zaman aşağıya kadar gider ve ince bağırsağın sonunda emilir. Hmm. Ama ince bağırsağın sonunda da eğer ki bir hastalık varsa bu durumda da B12 vitaminine ememeyiz ya. emilimi yapılmaz halbuki Eksiklik aldığımızı çıkar. zannederiz B12. halbuki biz ben b 12 yi yiyorum onu yiyorum bunu yiyorum her şeyi yiyorum ama yine de B12 vitaminim düşük kansızlığım var elimde ayağımda uyuşmalar var Halsizliğim var veya yani nörolojik bazı şikayetlerim var diyor hasta. Halbuki olay burada bir 12 viteminin emilememesi oluyor. Harikasınız. Yani anla, e, bu konunun ne kadar önemli olduğunu hani tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Sizin hep öğrettiğiniz bir şey vardır. Hastalık yok, hasta var. Kişiye evet. göre, kişiye özel. Bu konu gerçekten e, kendi bedenimizi sorgulamamız gereken bir alan. Açıkçası. Peki yine besinlerin sindirimi ağızdan başladı mide, daha sonra bağırsaklara gitti. Besinlerin türlerinin sindirilmelerinin farklılıkları var mıdır? Kesinlikle var örneğin hani midede kalış süreleriyle e, isterseniz evet. bunu örneğin yağlı gıdalar midede daha uzun süre kalır Onun tok tutar için, mı diyeceğiz tok tutar. halk arasında <gülüyor> halk arasında tok tutar. tok tutar ama mide boşalımı güçtür ama proteinli gıdalar mideyi daha hızlı boşaltır yine karbonhidratlarda sıvı gıdalar mideyi daha kolay boşaltır mesela sıvı gıdalar bir saat içinde mideyi terk eder ama katı gıdalar 4 saat dört terk saat. eder ama tabi şöyle bir şey var Herki ki kişi de bazı Mide bağırsak hareketlerini hızlandıran hastalıklar varsa ki çok yaygın bir hastalık var. Diabet mesela şeker hastalığı hem tip 1 de bunu yapar hem tip 2 diabet de bunu yapar. Mide bağırsak hareketleri çok hızlıdır. O zaman mideye gelen gıdalar hızla bağırsa oradan da kalın bağırsağı ve atılırlar ve fayda olmadan atılırlar. Aa yani sindiriliyor şey, ama fayda alınmıyor. Tabii tabii yani parçalanma oluyor ama emilme olmuyor dışarıya atılıyor. Yani diabetiklerde... Ne, yediklerini tamamen sindirememe durumu vardır çünkü hareketleri bozulmuştur sindirim sisteminin. Bir de tabi yani çok hem Her vitamin hem mineral, böyle... ya bunların evet. emiliminde bozukluk oluyor diyabetiklerde. Onlara daha e, özgün bazı tedavilerin verilmesi gerek. E, bir de şu var ama hani normalde diyabetiklerde mide bağırsak hareketleri çok hızlanıyor diyoruz ama evet. bir grubunda da aslında mide bağırsak hareketleri kayboluyor. Biz buna gastroparezi diyoruz. Yani diyabetiklerde belli bir süre sonra mide kasılmayı unutuyor, kasılamıyor. Mideye giden sinirlerde problem var. O zaman mide giderek genişliyor. Kişi biraz gıda aldığı zaman hemen şişkinlik yaşıyor. Günde bir kere de kusma olabiliyor. Ve sonuçta bir de maalesef diyabetin böyle bir etkisi var. kişinin sindirimini olumsuz yönde etkileyen ikinci etkileşimi de bu mideden boşalım olmuyor. Tabi o durumda biz endoskopik olarak giriyoruz. Mideden bağırsağa geçen kapağı endoskopik olaraktan kesiyoruz. Genişletiyoruz ki gıdalar daha kolay hmm, aşağıya insin diye. diye. Hmm, yani işte yine sindirim, sindirim yolunu açmakla tabii, alakalı. Tabi tabii. yani mide... yapılabilecek şeyler var bu durumda e da. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Siz dediniz ya sindirim ağızda başlar diye. Evet. Ee, vitaminler falan ağızda yani mesela çok çiğnemek, az çiğnemek. E, birden yutmak. Hani e, önce şunu soracağım bir dakika. Yani biz oradan e, bir e, vitamin alıyor muyuz dil altından buradaki sinirlerden vücudumuza geçen çiğnerken? Evet. Yani bazı vitaminler ağızdan emilebiliyor. Örneğin hmm. B12 ağızdan emilebilir. Bunun da preparatları vardır. Hatta kişi de B12 eksikliği varsa dil altından veririz. Onun küçük bir spreyi vardır. Dil altına veririz. Oradan emilir. <Gülüyor> ama ama genelde çoğu ee, ...midede ve ince bağırsaklarda emilir. Şu var, e, özellikle vitaminlerin çoğu mideden hemen sonraki ince bağırsak kısmında emilir... ...ki biz oraya 12 parmak bağırsak deriz. Hmm. Çok önemli bir organ 12 parmak bağırsağı. İnce bağırsaklar 6 metredir ama onun en üstündeki 15 santimetrelik bölüm... ...vitaminlerin, minerallerin emildiği bölgedir ama aynı yere safra akar. Bir taraftan da pankreas salgısı hmm. akar. Yani mideden sonra gıdalar 12 parmak bağırsağına geçince örneğin yağlı gıdaları hemen yağlı gıda gelince 12 parmak bağırsağına safra yolları açılır ve safra akar. Yağlı gıdalar ile karışır ve enzimlerde de etkiyerekten eminimini sağlar. Ama orada önemli bir organ daha var tabii ki. Pankreas var. Hmm. Pankreasın sıvıları da aynı bölgeye e, açılır Geçiyor. ve sindirimin önemli bir bölümü de ince bağırsak bu üst kısmında olur. Hmm. Ama çok ilginç bir şey var. İnce bağırsaklara. Midede günde 750 cc kükürük salgısı var. Midenin 1-2 litreye yakın salgısı var. Yine ince bağırsakların salgısı var. Sonuçta pankreasın salgısı var. karaciğerin Karaceni salgısı var. var ve bunların toplam hacmi yaklaşık 9-10 litre. Kalın bağırsak günde 9-10 litre sıvı gelir ve kalın bağırsak bunu emer. Sadece 200 gramlık bir dışkı oluşur. Hmm. Sonuçta bu gıdalar bir solüsyon haline getiriliyor ama bağırsak boyunca emilerek gidiyor ve kalan sıvıyı da kalın bağırsak emiyor. Yani aslında sistem o kadar muazzam ki. Mu, yani o kadar kusursuz ki. E, peki hocam bu e, besinlerin sindirim süresi var mı? E, tabii var. E, şimdi... Yağlı gıdaları söyleyiniz de tam belirleyen ya yağ midir? içeriği fazlaysa <gülüyor> zor sindiriliyor. <gülüyor> sıvı olanlar daha kolay sindiriliyor. <gülüyor> ee, zaten pişirme yöntemlerinde sıvı bunu yağ e, hepsi birlikte ise karışıksa içeriklerine bağlı. <gülüyor> yağ miktarı çoksa e, yani o zaman tabii ki sindirmeye başlayacak. Sıvı miktarı çoksa biraz daha hızlanacaktır. Peki mesela hep şey diyoruz son zamanlarda özellikle e, e, insülin direnciyle ilgili konuşmalarda işte sindirimle ilgili işte direkt karbonhidratlı yani işte biliyoruz karbonhidratları artık biz hepimiz daha böyle ekmek hamur ağırlıklı şeyleri yediğinizde vücudun işte daha zor sindirdiğini ama işte eti de zor sindirdiğini bunları yan yana yememek gerektiği falan söylüyor işte meyve yeme mesela etin üzerine sindiremez sindirimi zorlaştırır derler sindirimi zorlaştıran besinler var mı? Birlikte alındığında, tetikleyen birbirine. Şimdi bazı besinleri insan vücudu sindirmekte zorlanır. Örneğin lifli gıdaları zor sindiririz. Hmm. Ama lifli gıdalar da hayati gıdalardır veya posa. Yani ıspanak, karnabahar, enginar, e, pırasa veya bir mercimek, nohut. Bunların içinde çok miktarda lif vardır. Evet sindirimi zordur. Bunlar hatta kalın bağırsağa gelir kalın bağırsakta bunların içindeki zor lifleri bizim iyi huylu bakterilerimiz parçalar ve böylece e, enerji e, metabolizmasına %6-10 civarında bu bizim bakterilerin katkısı olur. Yani bir kısmını biz sindiremeyiz. Ha doğru çiğ gıdaları liften zengin gıdaları zor sindiriyoruz ama biz bunları yine yemeliyiz. Tabi burada bir oran var denir ki et yorsanız yanında mutlaka salata olsun hmm. çünkü ette posa yoktur. Eti şu kadar et yiyin evet. kalın bağırsak şu kadar dışkı gelir posa gelir ama siz tutup da şu kadar pırasa yiyin veya ıspanak yiyin o suyu emer lifler şişer kalın bağırsak gence bu kadar olur kalın bağırsakta derken içimde dışkı var o zaman bunu ilerleteyim ve ilerleterekten kabızlığı çözer. Yani çok gerekli bir şey ama siz durmadan et yerseniz kabızlığınız olur. Kalın bağırsakta protein miktarınız artar. Kalın bağırsakta protein miktarı artarsa kalın bağırsak hücrelerin arası açılır. Proteinler güler, alerji yapar. Veya kalın bağırsaktaki çok miktarda protein miktar proteini diyetler vardır. Hep söylenir ya çok protein, çok protein, karbonhidrat yemeyin. Evet, evet. Halbuki bunlar dışkıda bulunur ya da kalın bağırsakta bunlar. 1.5 kilogram bakterinin yapısını değiştirir. Ve iyi bakteriler azalır. Devamlı siz protein devamlı et yerseniz kötü bakteriler artar. Bu da sağlığımızı bozar. Yani bu sindirimle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar aslında Tabii, değil mi? Tabii aynı şekilde. Dengeli hmm. yiyeceksiniz ne olursa olsun. Yaklaşık olarak günlük e, enerji ihtiyacımızın %50'sini karbonhidratlardan sağlayacağız. Yaklaşık olarak %12-20'sini proteinlerden, yaklaşık %25-30'unu yağlardan. Hmm. Bu oran çok çok önemli. Hmm. Şimdi hocam benim kafama takılan bir soru var. Burada çok güzel sorularımız var sevgili seyircilerimiz. Hepsini soracağız. Hocamız ama benim kafama şu takılıyor. Tabii. Şimdi biz doğaya ait canlılarsak, biz doğanın sundukları, işte pirinci sunuyor, elmayı sunuyor, Akdeniz diyetindeki her şeyde doğa, balığı evet. sunuyor, eti sunuyor doğa bize sunuyor. Ama paketli hiçbir şey sunmuyor aslında. Ben şimdi bu sorularım da yok. samimiyetinize dayanıp soruyorum. E şimdi biz bu paketli gıdaları Şimdi beynimiz hani diyorlar ya, ikinci beynimiz hatta şimdi birinci beynimiz olduğu söyleniyor bağırsağın e, buradaki buradan rahatlayarak bu daha çalıştığı da bir tezi var. E, tanımadığı bir şeyle ilgili e, bağırsağımızın reaksiyonu var mı? Ee, uzun süredir bir gıda yemezseniz, örneğin biz Akdeniz diyetini aldığımız hastalarda bununla daha çok karşılaşıyoruz. Ee, yaklaşık 3 aydır Akdeniz diyetinde yani bol miktarda sebze yiyor. Akdeniz diyeti yenilmesi gereken diyet zaten hmm. yani uyulması gereken diyet bu. Bol miktarda Nişastiz sebze ve meyve at, ve Akdeniz ülkesi biz. Neşanslıyız yani, tabii. Tabi akdeniz ego otları var her şey var. Ee, yani sonuç olarak eğer ki Akdeniz diyetine uyuyorsunuz, 3 aydır uyuyorsunuz sonradan birdenbire... Batı tipi beslenmeye geçiyorsunuz. Hamburger vesaire bol miktarda patates kızartması. Ve kişiler bunu hemen uyum sağlayamıyor. Hmm. Çünkü vücut da e, akdeniz tipi beslenmeye zaten belli noktada Tanımıyor uyum göstermiş. Tanımıyor çünkü onu. Bu yenilere yönelik sindirim enzimleri bazen yeterli salınıyor. Veya en önemlisi bağırsaktaki probiyotik bakterilerin konfigürasyonu değişmiştir. Hmm. O diğerlerine göre adapte olabilmesi e, süre ister. Hmm. E, ve sonuçta aslında şöyle bir şey var. Biz... E, bir şey yemeye başladığımız zaman ve uzun süre aynı gıdaları yediğimiz zaman bağırsağımızda bulunan 1,5 kilo bakteriyi e, alıştırmış oluyoruz. Eğer ki siz liften zengin gıda alırsanız hı hı. bağırsakta bulunan bakterilerin %85'i iyi bakteridir. %15'i kötü bakteridir. Hı. Bizim amacımız her zaman iyi bakterilere arttırmak olmalı. değil mi? Örneğin ne yapacağız? Akdeniz diyeti diyoruz. Yani ömrü bol... uzatan diye soracaktım tabii, tam bu anlamda. Hani... Dünyada ömrü uzatan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 Adıyla olan Okinawa diyeti de anlatmış. sebze, baklagiller, evet. zeytin ve zeytinyağı, haftada iki kere balık, haftada bir tavuk, o da bulursak organiği herhalde hocam. Evet. <gülüyor> haftada iki <gülüyor> iyi sağlıklı pişmiş kırmızı et. Peki, evet. şimdi siz bana hafta hafta diyorsunuz ya, aklıma benim gün ve öğün geliyor izinizle. Şimdi bir öğünde mi tavuğu yiyeceğiz? Yani mesela balığı, mesela öğlen balık, akşam balık yemeyecek miyiz? Aa, şöyle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 Devamlı protein alamayız Devamlı protein aldığınız zaman sindirim sisteminde bozukluklar Zayıflarsınız falan diyorlar ya hocam Onu bize açıklasanıza Aslında şöyle bir şey var tabii Yani protein, yani protein aldığınız protein zaman var. karbonhidrat Bir şeyi bu tip diyetlerde bir şeyi koyarsanız Diğerini çıkartıyorsunuz aradan Siz proteini koyarsanız bol protein diyet Karbonhidratı aradan çıkartmış oluyorsunuz Ama düşük karbonhidratlı diyet Mutlaka zarar veriyor size Veya protein çok karbonhidrat düşük Bunun zararı var bağırsak bakterilerinin konfigürasyonunu değiştiriyor yüksek proteinli diyet daha fazla nitrojen oluşuyor nitrojen fazla oluşunca bizim bağırsak hücreleri çok sıkı bağlantılıdır. onların arasını açıyor ve alerjen maddeler içeriye giriyor ama mikrobik ajanlar da içeriye giriyor istemediğimiz bazı maddeler giriyor bir ikincisi Karbonhidrat miktarını siz çok azaltırsanız vücuda zararlı bakterilerde artış oluyor. Ya. Lif miktarını arttırdığınız zaman bu probiyotik dediğimiz vücuda faydalı bakterilerin sayısı artıyor. Hı hı. Siz evet bir de hepsine ihtiyacımız var. Karbonhidrat, yağ, proteinler var. Şimdi Bunları biz alacağız. Şeyde. Kısıtlayıcı <gülüyor> tabi. Kısıtlayıcı diyet. Ee, kısıtlayıcı diyetler mutlaka bir e, negatif e, sonuca vardırıyor bize. İsterseniz. Yağı çok arttırın diğerlerini azaltın sorun belli bir dönem biz bunu dedik bazı Ketocenik. hastalıklarda. Olduk ketojenik. Konuşurduk hemen sizinle. Hemen oran hocam açtım oran hocam <gülüyor> ketojenik için aç eleceğim akdeniz diyeti. Ben Ama hocam zayıf aç eleceğim akdeniz. Tabii <gülüyor> akdeniz diyetinden daha geçerli bir diyet yok. Yani bu zaten bel belgelenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü de bunu ispatlamıştır ama Durmadan arada diğer moda diyetler hatta bununla ilgili bir slaytımız da olacak belki. Onu da Bunların hepsinin bir maalesef ki yani etkisi var. Bir Bağarsak. de şu var moda, moda diyetler o bu şu biz 30 yıldır moda diyetler var. İşte proteini arttırıyor olmadık işte bir Fransız arkadaşın ismi vardı, onun diyeti var bunun diyeti var. Ama sonradan bir bakıyorsunuz ki 30 yıldır diyetteyiz 30 yıldır kilo alıyoruz. Hem öyle hocam hem de o Fransız beyi biliyorsunuz daha sonra mahkemelik ölümler. Evet, çok şey de evet, oldu. Evet, ee, evet belki e, sonuç olarak zayıflıyoruz ama sistemi bozarak zayıflıyoruz. Mutlaka Değer bir zararı görüyorsunuz. Halbuki Akdeniz diyetine girdiğiniz zaman şunu fark edeceksiniz. Giderek kilo veriyorsunuz aslında. Hmm. Ve buradaki zeytinyağı zaten damarlardaki kayganlığı da arttırıyorsunuz, kanın akışını da arttırıyor, hızlandırıyor ve e, ömrü uzatıyor. Yani, Tek etkisi bu değil tabii. E, yani oradaki Akdeniz diyetinin kilo aldırma sebebi ne olabilir? Karbonhidrat doğru kaynağından alamamak. Proteini evet. doğru kaynağından alamamak. Yani bugün fabrikasyon bir etten mi yoksa gerçek bir yumurtadan mı protein alacağımız gibi farklar olabilir mi hocam? Onu sormak istiyorum. Ee, yani Akdeniz diyetinde mümkün olduğunca kaynağından alma Heh, diye bir şey var. var değil yani, mi? Yani e, bakın çok önemli bir şey var. Akdeniz diyeti bol sebze, meyve diyoruz, zeytinyağı diyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırma var. Yaklaşık 50 yıllık bir sürede bizim e, elimizdeki sebzelerdeki... Vitamin ve mineralleri araştırmışlar ve bu vitamin ve minerallerin bu sebzelerde giderek azaldığını ortaya koymuşlar. Örneğin B12 kalsiyum veya potasyum, e, örneğin e, yeşil sebzelerde %15 15'te %28 arasında azalmış. Sebze de aynı sebze değil maalesef hı hı. ama... Şimdi bundan dolayı neyi yiyeceğimizi veya neyi yemeyeceğimizi topluma çok enjekte etmemek lazım. Ben ona da karşıyım. İşte en sağlıklı olan budur. Şunu yiyin şuradan alın buradan alın gibi. Yok. Şimdi yine evet elimizde sebzeler var ve meyveler var. Ve sonuçta Akdeniz diyetindeki bu yeşillikler ve lif içeren gıdalar, baklagiller yine evet. en sağlıklı diyet değil oluyor. Batı tepindekinden daha iyi oluyor. Fasulyemiz, ve, baklamız tabi, değil mi hocam? Tabii bakın yani ıspanak var. Mercimek. Pırasa var, lahana var. Baklagiller grubunda o da var. Enginar var. Ya karnabahar var. Bunlar yeşillikler. Sonra dediğiniz gibi baklagiller var. Özellikle mercimek de %13 oranında çok önemli lif miktarı var. %13 lif çok önemlidir. Bakın. Bir de tabii nohut var, bezelye var. Bunları da yediğiniz düşünün. Yanına ceviz ekleyin. Cevizde de bol lif var. Yine aynı zamanda Fındık da önemli lif miktarında bir de zeytinyağı alıyorsunuz bol zeytin zeytinyağı her şeyi zeytinyağıyla pişiriyorsunuz haftada iki gün balık daha ne olsun daha ama eti olsun azaltıyorsunuz ya. ama Bak tatlı ama, dikkat. Ama hocam hiç saydıklarınızın arasında hani hemen bir yakaladım şu bir, bir, son 30 yılda değişenleri yapacağız <gülüyor> evet. ama bir şey yok onu, onu değiştirdikten sonra bana anlatır mısınız hiç kulüten yok. Evet. Bu saydıklarınızda bunu konuşalım sonra da gluteni konuşalım sonra da çölyakı konuşalım mı ne dersiniz? Tabii ki tabii ki yani. <gülüyor> Son 30 yılda değişenler nelermiş hocam? Şimdi bakın anne sütü alımı azaldı hareket hmm. azaldı daha az uyuyoruz. Omega 3'ten zengin beslenme azaldı bir de besinlerin çeşitliliği azaldı ama... Çok fazla hatalı popüler diyet var. Şunu yiyin, böyle yapın, bunu ekleyin. Bir de böyle çok incir çekirdeğini doldurmayacak tarzda diyet önerili oluyor. Şunu yiyin. Örneğin zencefil çok iyidir, şunu şu kadar yiyin. Veya portakal kabuğu, üzümün çekirdeği falan. Bunlarla çok uğraşmamak lazım. Siz normal Akdeniz diyetine uyun. Bol bol sebzenizi alın, zeytinyağınızı, meyvenizi alın. Yeterli. Tabii bir de şu var. Kontrolsüz şeker tuz tüketimi var. Maalesef ki var. Bundan... Uzak durmalıyız artık. Bir kere tuz çok zararlı. Tuzdan uzak durmamız lazım. Şekeri zaten toplum bilinçlerinde giderek çok azaltıyoruz. Bir işler, çok, çok, en büyük sorunlardan birisi de antibiyotik kullanımıydı. Çünkü of. antibiyotik kullanımı... Bir antibiyotik klonun 3 ay boyunca bağırsak bakterilerinin kilitlersiniz yani bozarsınız dengesini disbiyozisi oluşur. Onun için biz bu antibiyotik verirken son zamanda prebiyotik, probiyotik katkılar da veriyoruz. Birlikte. Çok önemli beraberinde. Tabi zirai ilaç kalıntıları çok önemli onun üstünde duruyoruz. Sezeryan doğumlar önemli. Sezeryan doğum arttıkça varsak probiyotik bakterileri dört günde doğumdan sonra dördüncü günde oluşmak yerine otuzuncu günde oluşuyor. Stres çok fazla insan vücudu bu kadar hızlı bir yaşantıyı yaşamak için konfigüre edilmemiş diye düşünüyorum. Yani Fabrika normal köyünde, yok aynen köyünde, bahçesinde işte inekleriyle, tavuklarıyla arazide bahçe, bunlarla tarlasıyla uğraşmak üzerine hani programlanmış diye düşünüyorum. Siz tutup da bu kadar. Kompetitif, internet çağında süper hızlı metropoller bu sefer stres ortaya çıkıyor. Bu stresi ortadan, bu stresi kaldıramayan bireyler bu sefer e, hem sağlıksız yaşamaya başlıyor hem de sağlıksız besleniyor. Sağlıklı olacağım diye de bu sefer önüne çok bazen olmadık yerlerden bazı popüler öneriler geliyor. Ama bu popüler önerilerin üstünde Aynen durmamak öyle. lazım. Her zaman doğrunun <gülüyor> üstünde Bilimsel olanı e, uygulamak lazım. Hep şey vardı hocam bir ara ben onu derdim derdim bir de sanırım organik obezlik var derdim. Nasıl derlerdi? Şimdi 5 tane bademye faydalı var. Evet. 200 gram bademye faydalı var. Yani hani biz organik işte sağlıklı deyip bazen kaloriyi de çok atlıyoruz. Peki kalori evet. hani hep e, çok yıllardır tartışılır ve tabii ki kalori kısıtlamasının biz diyete olan katkısını dünya deneyimledi. Diyetetikler deneydi. bağırsakta da da böyle geçerli mi? Yani bir kalori kısıtlaması bağırsa zarar verebiliyor mu mesela? Kesinlikle. Bu dediğim dengeyi değiştirmemek lazım. %12 ile 20 protein. yaklaşık 25-30 oranında günlük gıdanın içinde yağ. %50-60'ı da karbonhidrat, karbonhidrat olacak. olacak. Life lif bağlı lazım. karbonhidrat olması tercihen. Tabii, tabii lif miktarında en azından günde 20 gram, 20 gram olması lazım. Olması. 20 ile 40 gram lif iyidir. Kabızlıkta birazcık daha artışımda. O tabii da karbonhidratın da değerini biz. de azaltıyor değil mi? O içindeki lif hocam. Ee, şu var. Çok güzel bir şey, evet. Şimdi <gülüyor> Ben seviyorum biliyorsunuz bu alanı <gülüyor> hocam. <gülüyor> Şimdi siz e, bol şekerli yediğiniz zaman yanında de alıyorsanız o şekeri vücuda verdiği zararlı etkiyi azaltıyorsunuz. Yani onun için biz deriz ki baklava çok severim herkes seviyor ama onun yerine örneğin e, sütlü tatlıları tercih edin veya hmm. burada... E, Sebzelerle, meyvelerle yapılan tatlılar var. Onları tercih edin. Çünkü içindeki lif miktarı o şekerin doğrudan kana geçmesini engelliyor. Süreyi uzatıyor, daha dengeli kana karışıyor ve vücudu sarsmıyor. Ve tatlı. Adı tatlı hepsinin adı. Evet, on, o da tatlı. Evet. Adı tatlı. Peki, gelelim şu gluten meselesine. Çok evet. tartışılıyor. Ee, Birçok insan işte gluteni kesiyor hayatında. Hiç gluteniz hayatım çok iyi diyor. Birçok insan da diyor ki yok canım ben... Hani bana hiçbir şey yapmıyor. Sizin bu konudaki... Yani bağırsakta glutenin işleyişi nasıl? Bağırsak ve midede, sindirimde. E, şimdi şöyle bir şey var. E, gluten e, tahılda bulunuyor. Tahılda en çok buğdayda bulunuyor. Arpada bulunuyor. E, bir de çavdarda var. Ama yulafta yok. Yok mu yulafta yok. Yani yulaf daha farklı. Eser diyor, biçimde sahip. mi? Eser biçimde bile son zamanlarda pek olmuyor. Ancak şöyle bir şey var. E, Yulaf unları normal e, buğday değirmenlerinde de üretildiği için karışanlar var eser miktarda. Yoksa sadece gerçekten saf yulaf e, sorun size. yaratmıyor. Bir de kara buğday o da Rusya'dan geliyor biliyorsunuz. Greçka. Evet ve kara buğday kesinlikle gluten içermiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Buğdayın içinde gluten var. Hı. Glutenin de içinde gliadin denen bir fraksiyon var. Yani bir protein var. Şimdi bu bağırsaklara geldiği zaman bağırsaklarımızda parmaksı çıkıntılar var. Bunlar emilimi sağlar ve bunlar emilim alanını bir futbol sahasına yakın büyütürler. Şimdi Glüten veya gliadin vücuda girdiği zaman bu parmaklı çıkıntılar vücudun verdiği reaksiyon sonucu özel bir bizim savunma hücrelerimiz gidiyor bu gliyedine saldırıyor. Arada bir savaş ve bu parmaklı çıkıntılar yok oluyor. Hatta bununla ilgili bir videoda hazırlamıştık diye hatırlıyorum. Tamam. Şimdi. E, Nelere sebep oluyor diye var zaten şu an. Ha, evet. E, şimdi bu parmaklı çıkıntılar kaybolduğu zaman emilim alanı vücutta azalıyor. Normalde bir futbol sahası kadar emilim alanı varken bir masa kadar Böyle küçük bir yüzeye düşüyor. O zaman sindirim yeterli yapamıyoruz. Gıdalar emilemeden aşağıya geçiyor. Hı hı. Heh, bakın mesela burada evet. buna, bunlar ince bağırsağımızın büyütülmüş yapısı. Biz ileri düzey endoskopla çalışırız. Burada gördüğünüz böyle gluten e, enteropatisi şüphesi tam olarak konulamamış bir. Yani çölyak hastalığı veya buğday proteinine karşı bu intolerans tamamiyle aydınlatılmamış bir hasta gönderildi. Ve e, bu onun bağırsağından alınan kesitler işte burada gördüğünüz. Ee, bir nokta daha videosunu da oynatıyoruz zaten. zaten. Bakın bu parmaklı çıkıntılar ince bağırsağımızda vardır ama eğer ki ileri düzey endoskop yoksa sadece siz kırmızı bir yüzey görürsünüz burada. Ama biz burada 200 kat büyütme veriyoruz ve lazer benzeri ışıklar veriyoruz. Bu parmaklı çıkıntılar bakın bölgesel olarak orada Kaybolmuş hatta birazdan daha fazlasını göreceğiz. Ama çok dikkat eden bir şey var. Bakın orada o parmak çıkıntıların içinde damarsal yapılar var. Kılcal damarlar hmm. var. Bu kılcal damarların içinden geçen kanı bile görebiliyoruz, görebiliyoruz değil mi? O... Tek tek geçen eritrositleri bile görebiliyoruz. Şimdi e, gluten bu çölyak hastalığı yamasaldır. Bazen tanı koymakta zorluk çekiliyor ya. Hani çok popüler. Kimisi diyor çölyak hastalığın var senin buğday proteinine karşı bu glutene karşı. Problemin var senin, hastalığın var. Kimisi yok diyor. Bunun da bir sebebi yamalı tutulum gösterir. Bağırsakta bir noktada tutulum vardır, bir noktada yoktur. Siz tutup sağlam bölgeden biyopsi alırsanız hmm. o zaman tutulum. hastalığı atlarsınız. Tabii. Biz de görerek biyopsi almayı istiyoruz. Şimdi burada hasarlı bölge neresiyse oraya gidip oraya görüp oradan parça alırsanız glütene karşı tanıyı koymuş Peki bu kan testiyle falan yapılıyor Desteklenmesi ya hocam. Desteklenmesi lazım. Tabii. <Gülüyor> Eğer ki kan testi glütende pozitif. Ama buradan alınan biyopsiler negatifse bu kişi potansiyel e, gluten e, hastalığı adayıdır. Yani şimdi değil ama bunların %30'u sonradan e, hı hı. çölyak hastalığı ya da gluten hastalığına dönecektir. Hı hı. Tabii. Bakın bir yer göstermek istiyorum. Burada kırmızı damarların olduğu noktada hı hı. dökülme vardı. Oradan biyopsi şimdi hemen alırsanız gösterecekler e, yine olacağım. doğru tanı koyabilirsiniz. E, dökülme dediğiniz... Dökülme, <gülüyor> o parmak. Mesela bakın burada da bir çölyak hastası var. Şimdi biraz evvel e, görmüştünüz... Parmaksı çıkıntılar vardı her yerde. Burada yok. Onu görelim o Girdim. zaman. Deminki bakın, parmaksı çıkıntıları he, görelim. Yönetmenim. Bakın burada var. İşte bu normal bağırsağın görünümü bu noktada. Hmm. Ama hmm. ikinci videoda bu parmaksı çıkıntılar kaybolmuş. İşte çölyak hastalığı, gluten hastalığı bu. Buğdayın içindeki protein bu parmaksı çıkıntıları yok, yok ediyor. Yok edince eminim alanı bakın böyle düzleşiyor. Yani çok geniş bir alan birdenbire azalıyor ve bakın hiçbir şey yok burada Aa. parmak küntleşmiş tamamen küntleşmiş. İşte bu bir çölyak görece, hastası o zaman değil mi hocam? Bu direkt çölyak hastası hmm. tabii. Ve o Peki zaman, doğuştan olabiliyor mu çölyak hastalığı? E, genelde olsa bile zaten süt aldığından dolayı bebek ilk başta çok fark Bellon. ediliyor. Genelde 6 aydan ve 2 yıldan sonra, sonra daha da e, ortaya çıkmaya başlıyor. E, ama biz 72 yaşında çölyak hastalığına yakalanan kişileri Peki de gördük. Peki hocam gluten hani çölyak hastalığınız yok. Evet. Hiçbir şey yok. Ve gluten yemiyorsunuz. Evet. Bunun bir zararı var mı insanoğluna? Ee, kesinlikle var. Yani ben glutensiz besleniyorum. Çünkü bana öyle söylendi diyenlere. Peki ispat edildi mi sizde gluten hastalığı veya gluten oldu olduğu diye soruyoruz. Maalesef bunların son zamanlarda %85-90'ında çölyak hastalığı yok. Ama glutensiz diyette. Şimdi tamam olsun varsın. Çölyak hastalığı yokmuş ama glütensiz diyetinde evet, zararı <gülüyor> yok diyebilir Aksine ya. öyle evet, değil. Ne <gülüyor> Aksine diyorum. maalesef öyle değil. Zaten bunun çalışmaları 7 yıl önce yapıldı, 3 yıl önce yapıldı, geçen ay da yapıldı. Özellikle 3 yıl önceki bir yayın var. Artık çölyak hastalığı olmayanlar bu Amerika'da olan bir evet. araştırma. Lütfen glutensiz diyeti bıraksınlar. Çünkü bütün toplum obez oldu diyor. Allah Eğer Allah. ki siz glüten tabii Gluten diyetine girerseniz, glutensiz diyete girerseniz karbonhidratı arttırıyorsunuz. Ve karbonhidrata bağlı kalp damar hastalıklarında artış görüldü bu diyete girenlerde. Yani, yani aşırı mı doğut Aşırı mı fasulye yiyor? Yani karbonhidratı yükseltebilmesi aşırı şeker alımı. Mısır nişastası yiyor, he, yulap yiyor, karabuğu da yiyor. He, aşırı yiyor onları. Tabii, orayı özellikle tabii mısır çok yeniyor. Mısır ekmekleri hmm. çok yeniyor. Veya e, siz burada e, karbonhidrat miktarını arttırıyorsunuz. Yerine göre şekeri arttırıyorsunuz. O zaman Soruyorsunuz kaç senedir gluten yiyorsunuz 7 senedir peki hastalık var mı yok o zaman gelin bunu bırakalım diyoruz yaklaşık son e, 3 yıl içinde sanırım 100 kişiye bıraktırdık biz bunları sadece birinde çok hafif semptomlar oldu onun da sebebi şu bazen gluten buğday bu içinde gluten var ama gluten harcında bazı maddeler var İşte o maddelere karşı da alerji olabiliyor. O hastadan sadece buğdayı kestik çünkü gluten değil de buğdanın içindeki başka maddelere karşı alayısı vardı. Yine rahatladı ama buğday yediğinde de çok öyle sorun yaşamıyordu. Az miktarda şişkinlik <gülüyor> oluyordu ve gaza oluyordu bu kişinin. Sonuçta eğer ki çölyak hastalarınız yoksa glutensiz diyete geçebilirsiniz. Girmeyin. Bunu hekimlere bırakın. Ve araştırmanın artık çok güzel yöntemleri var. Eskiden teknoloji bu kadar iyi değildi belki ama şimdi çok daha kolay. Şimdi size sorum tam da e, bu noktayla bağlanacak bağırsak bakterinin besinlerin emilimini nasıl etkiler diye soracağım. Ama buraya e, şu parantezi sizden şimdi aldığım bilgiyle e, bilgilendiriyorum. Tabii ki glutensiz diye satılan birçok hocam bu paketli gıda e, ve şeyler. Ne, gluten yoksa neyden yapılıyor? Pirinçten. Evet. mısırdan yapılıyor. Zaten evet tabii. Yüksek şeker, yüksek yani değil mi o? Tabii tabii. Doğrudan karbon. Bakın pirinçin şöyle bir özelliği vardır. Pirinç eşittir şeker. Durmadan pilav yersiniz, durmadan şeker almış olursunuz. O kadar. Yani siz beyaz, e, normal çay şekeri almış gibi olursunuz. Pirinç Allah. Yerseniz. pirinç yerseniz. Tabii pirinç bu kadar. E, bir de mısır ekmeği yeniliyor devamlı. Onlar bir de birleşiyor gülsen oluyor. Için. Yani e, ne oluyor? Bu sefer karbonhidrat alımı artıyor Hı. ve e, sebepsiz yere Glutensiz diyete girenlerde kalp damar hastalığı artmaya başladı. Yani kişi ben glutensiz yiyorum rahatladım, şişkinliklerim i̇ki, iki kayboldu diyor. Yok. Ama ikip aynen pilav, <gülüyor> şekerli gıdalar <gülüyor> no. aklınızda ne gelirse bunu arttırıyor. Sonra da kalp damar hastalıkları artıyor. Onun için gerekmedikçe bu diyete girmek yok, girmemelisiniz. Hocam hikaye. her şeyde işte bilinç Kişinin kendini bilmesi, doktoruyla birlikte yol alması tabii, tabii. Ee, çok kıymetli. Peki hocam yine bağırsak bakterileri besinlerin emini nasıl etkiler diye soracağım. Çünkü bağırsak bakterilerini siz bana kaç program, kaç kere çok güzel hepimize anlattınız. Evet. Ama biz yine besinlerle olan yani bugün ne yersek değil ne sindirebilirsek odur olduğu için konu başlamız. Burada bakterileri evet. başrolü alabiliriz. Zil Kesinlikle bir şöyle bir şey var. Bu bakteriler... Herkese aynı gıdayı veriyorsunuz sırayla ama bu kişinin bağırsağındaki bakteriler bizim o liflerin içindeki bazı olifleri sindiremiyor ve kalori elde edemiyor ama bu bireyin bağırsağındaki bakteriler... Bu sindirilemeyen lifleri yani karnı enginar enginarda var veya cevizde var. Bunların bir kısmı sindirilmez. Ama o bağırsak bakterileri bunları alıyor, degrade ediyor, parçalıyor. Sindirilebilir bir hale getiriyor. Ve günde yaklaşık %10 oranında kaloriyi buradan elde ediyor o kişi. Hmm. Şimdi bunun şu yönden enemi var. Eğer ki bu sindirlemeyen lifleri, sindiren, sindirilemeyen gıdaları sindir, sindirebilen bakterilere sahip kişi bu durumda aynı gıdayı verseniz de Obez olma ihtimali çok daha fazla olacaktır. Çünkü aynı aynıydı aynı kalem. yemeği yiyip bir kilo alıp bir kilo Tabii. almayan kardeşler Tabii. gibi. Su içsem yarıyor Eşiniz der kimse. Veya. Mesela Değil çok mi? hanım şey şikayetler. Ya ben onun yediğini yesem der benim. Evet. Çok partındığım. Ben onun yediğini yesem şu kilo olurum falan derler. Aynı şeyi yiyorlar. Tam da dediğimiz nokta çok önemli. Buradan bağırsak bakterilerinin pek bu dengeyi nasıl bozuyoruz da devam edelim o zaman. Burası çok güzel etkilenmesi eminimi anlattık. Biz evet. bunu ne yapıyoruz da bozuyoruz hocam? antibiyotik kullanıyoruz. Hmm. Mesela gereksiz yere antibiotik Bazı gıda katkıları bozuyor. Sonra kısıtlama diyetlerine gidiyoruz. Örneğin yağ miktarını arttırıyoruz ya da tek başına karbonhidratı kesiyoruz. Proteini arttırıyoruz. İşte ya da lifsiz besleniyoruz. Stres faktörünün bile önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bağırsakların hareketlerini arttırıyor. Stres bazen de azaltıyor. Bu da konfigürasyonun yapısını değiştiriyor. Ee, sonuçta biz bu bağırsakta bakterilerimiz var ama %85'i değiştiriyoruz. %15'i kötü bakteri. Kötü. Ve bizim iyi bakterilerimiz kötü bakterileri bloke ediyor. Şu şekilde. Örneğin bizim burada bir maketimiz var. Bakın görüyorsunuz. Bu maketimiz aslında e, bağırsaktaki bakterileri evet, temsil ediyor. Evet şöyle görelim hemen sevgili Bunu yönetmenim. gösterebiliyor muyuz tabii, acaba? Tabii tabii. Evet. E, şimdi... Oradan 360 bardağımızı alalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bakın çok güzel bir maket bu. Bu bir dışkı ve dışkının içinde bakteriler var. Dışkının yüzde sekseni bakterilerden oluşur. Yüzde hmm. sekseni. Şimdi etrafında da lifler var. Eğer ki siz lifli gıda alırsanız iyi bakterileri beslemiş olursunuz. Ve bakın buradaki büyük olanlar kötü bakteri, iyi bakteriler... Kötü bakterilerin önünde bariyer oluşturur. Onların duvara yaklaşmasını engeller. Çünkü kötü bakteri duvara yaklaşırsa içine girer hastalık oluşturur. Bakın burada bir kötü bakteri var. Buradaki grup engelleyememiş ve bağırsak duvarına girmiş kötü oh. bakteri. Burada da var. O zaman bunlar hastalık oluşturur. Eğer siz bol miktarda yeşillik lif alırsanız enginar, pırasa, lahana bunun gibi gıdalar. O zaman iyi bakterinizin sayısı artacaktır. Kötü bakteriler yaklaşamayacaktır. Tabi iyi bakterilerin sayısı artınca şöyle bir şey de var. Bunlar özel bir madde salgılar. Kötü bakterilerin, bakteriyostatik deriz. Kötü bakterilerin üremesini engellerler. Bir de bazı gıdaları yok ettikleri için kötü bakteriler beslenemezler. Ee, tabii bu iyi bakterilerin pembe olanların başka özellikleri de vardır tabii ki. Sindirimde K vitaminini biz veya koliyatı biz bari. evet bundan bizim bu iyi bakterilerimiz K vitamini sentez eder. O da yumurta eder. ve ette mi çok var hocam? Ette de var birçok gıda da gıda var da ama en, en önemli en önemlisi K vitamini bizim bağırsaktaki iyi bakterilerimiz sal e, sentez ediyor. Yine B12 emiliminde yine B12 sentezini yapar. Folat sentezini yapar. Yani bizim iyi bakterilerimiz çok, çok önemli. Sindirime çok önemli katlılar var. Peki bakteriler evet, var ya anlattığımız hocam. Evet, evet, Onlar ne hastalıklara yol açıyor? Nasıl hastalıklara yol açıyor? Bunlar o kadar fazla hastalığa yol açıyor ki maalesef. Mesela şimdi kötü bakteri sayısı artınca bizim şu bağırsak hücrelerinin arasında sıkı bağlantılar var. Şunlar bağırsak hücresi. İşte bu aradan... Bunların arası açılınca bazı büyük protein molekülleri girebiliyor. Şimdi küçük protein molekülleri alerji yapmaz vücutta. Eğer ki mesela atopik dermatit denen bir hastalık var. Çocuklarda olur daha çok ergenliğe kadar da gider ve vücutta değişik yerde kızarıklıklar ortaya çıkar. Bunun asıl sebeplerinden teki Allah Allah. bu büyük proteinlerin bağırsak bakterilerinin arasındaki düzenin bozulması, hücreler arası boşlukların açılması ve yani büyük alerji proteinlerin alerji. Evet, aler, evet, aynen büyük proteinlerin içeriye girip kana karışıp kan damarları hemen burada Kana karıştığı zaman cilde gidiyor, akciğerlere gidiyor ve alerji yaratıyor. Küçük proteinler bunu yapamaz. Çünkü yukarıdaki sindirim enzimleri, pankreastan, mideden salgınanlar onları parçalar. Ama bazı az miktarda olan o proteinler de gelir. Ya iyi bakterilerimiz parçalar ya da atılır. Ama sizin hücreler arası mesafe açılmış ise ki bunun da tanısını zonulin denen bir madde var. Bu kişide dermatit var, atopik dermatit var. İki de bir kızarıyor dediğimiz kişileri onu da ölçüyoruz. Biz sonra da bu bağırsak bakterileri acaba bozulmuş mu düzeni ona bakıyoruz değişik testlerle. Hmm. Evet, sonuçta bağırsak bakterileriniz arasında konfigürasyon veya bağırsak bakterilerin dengesi bozulmuşsa. E, alerjiniz ortaya çıkartıyor. En önemli belirtisi e, ciltte, ciltte kaşıntı, kaşıntı olur olabilir. Bunu. Bazen en çok atapikler ciltte kaşıntı şeklinde gözü yani başta kolda sindirimizin ciltte. Sindirimizin bozulduğunu mu anlamalıyız? Tabii, tabii. Nerelerden anlayabiliyoruz? Yani mesela alerjik hiçbirimiz alerjiler anlayabileceğimiz aklımıza gelir mi? Gelmezdi. Tabii. Başka nerelerden anlayabiliyoruz? Başka çok ilginç. Ülisiratif kolit veya ee, kron hastalığı denen bizim hastalıklarımız hmm. vardır gastroenterolojinin. Bunun da bağırsak bakterilerin arasındaki dengesizlikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama çok önemli bir şey var. Ee, romatizmal hastalıklar var vücutta. Evet. Romatizma otoimmun olarak kabul ediliyor. Yani vücudun savunma hücreleri gidip kendi hücrelerine saldırıyor. Hmm. Şimdi romatizmal hastalıkların da önemli bir kısmının bu bağırsak bakterilerindeki dengesizlikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama başka bir şey var. Tip 1 diyabet. Şeker hastalığının tip 1 olanı, tip 2 olanı yine bağırsak bakteriler arasındaki dengenin bozulması yani disbiyozisten olabiliyor. Hatta o kadar fazla e, önemi var ki bunun son zamanlarda Alzheimer, Parkinson hastalığı evet. var. Başımızın belası bunlar. İşte Alzheimer ve Parkinson hastalığında bizim bağırsağımızda, bazı bağırsak duvarında bazı bakteriyel ürünlerin birikip oradan beyne ulaşmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Çünkü bu duvardaki bazı maddeleri araştırmışlar, beyinde de bulmuşlar. Allah otizm için de aynı şekilde Yine otizm. ile ilgili. Acaba evet disbiyozis bağırsak bakterilerinin bozukluktan olduğu düşünülüyor. Ve tedavisinde çok fayda görüldüğü de, değil mi hocam? Evet, Sonra... bazı yayınlar şu anda var. <gülüyor> Halen araştırmalar devam Elbette. ediyor ama bir de şu var depresyon. Yani bu çok tartışıldı ama Acaba bizim bağırsak bakterilerindeki bozukluk depresyonu azaltır mı, artırır mı? Bununla ilgili 3 ana yayın var. Bence bununla ilgili yayın da yapalım hocam <gülüyor> biz sizinle. Evet. Çok önemli bir konu çünkü. Tabii. Yeme alışkanlıkları kişinin modunu psikojenik yapısına etkiliyor. Kesinlikle konuşmalıyız bence. Bir reklam aramız var. izninizle devam edeceğiz evet. hocam. Profesör Doktor Orhan Tarçın'la devam ediyoruz ve süt diye dönmek istiyorum hocam size. Evet. Biz anlatır mısınız? Biz yoğurt falan da çok yapıyoruz ya evde. Evet şimdi iş şu var. 3-4 sene önce örneğin çiğ süt içilmeli daha iyidir dendi. Hayır çiğ sütü sindiremezsiniz bir de Brusseli denen hastalık bulaşır. İyi değildir onun için çiğ sütten uzak durmak lazım. İkincisi kaynatma mı iyi pastörize etmek mi? İşin açıkçası kaynatma daha iyiler e, halkımızın birçok özellikle yemek pişiren bayanları. Ama şöyle bir şey var maalesef ki sütü kaynatmak pastörizasyona göre daha iyi değildir daha kötüdür. Çünkü içinde bir kere 100 dereceyi çıkartacaksınız 15-20 dakika daha kaynatmaya devam edeceksiniz. Bu durumda bazı faydalı besin maddelerini, vitaminleri kaybediyorsunuz. Ama pastörizasyon var. Pastörizasyon, ultra pastörizasyon da vardır. Farklı metodları vardır. Bunda hızlı ısıtırsınız. Sonra soğutursunuz ve e, içindeki gazlı gıda maddelerini korumuş olursunuz. Aynı zamanda Bakteri. sütün kullanım ürenini, tabii bakterilerini, yani faydalı olan birçok maddeyi korumuş olursunuz. Aynı zamanda sütün kullanım ömrünü uzatırsınız. Yani pastörize süt daha sağlıklı. Bundan yoğurt evet. yapabiliriz mi? 45 dereceye çıkarıp hemen Tabii. kapatıp. Tabii. Yani biz onu tavsiye ediyoruz. Pastörize sütten yoğurt yapın ama özellikle böyle probiyotik mayaları kullanmakta fayda var. Hı hı. E, çünkü normal yoğurtta yeterli bakteriler vardır ama siz... Biliyorsunuz probiyotik yoğurtlar çıktı, bazı bakteriler eklendi, çok daha faydalı. Biz yoğurdu mümkün olduğunca probiyotik Bir öğün mayadan... mi hocam? Efendim? Bir öğün mü? Yoksa her öğün mü? Bakın, günde iki öğün yoğurt alabilirsiniz. Günde 200 gram yoğurt ve bir kefir. Bu çok Bu önemli. Çok... Bu size yeterli probiyotik taklisini yapar. Ben vallahi sözünüzü dinliyorum. Her gün bir bardak kefirimi de içiyorum. Yani evet. Az yoğurdumu dedim. Eskiden çok yiyormuşum, onu azalttım. <gülüyor> çok evet. teşekkür ediyorum hocam. İyi ki varsınız. Rica İyi ben ki teşekkür ederim Yola devam daha bize Dağılın. bilgi vermeye devam edersiniz evet. siz Tabii ee, Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim Her zaman ben. bekleriz Efendim bence bugün hayati bilgiler aldık Hani bu böyle şey bilgisi değil Hani günü gelecekte kullanacağız Yaşamda kalabilmek için Her öğün her gün Seni sevmeyi anlatabileceğimiz Karşı tarafa bakım verdiğimiz Herkes için çok gerekli bilgiler aldık Üzerine düşünmeye, davranış geliştirmeye değer diyorum. Hoşçakalın efendim.